Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün uzun süre sonra yeni bir gündem videosuyla birlikteyiz. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Bir yıl bitti neredeyse. Evet, İki en yıl son Geçtiğimiz yılın asgari ücretini konuşuyorduk. Geçtiğimiz yılın değil bu ikinci zam falan galiba Temmuz Bir zam sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Biz de asgari ücrettim. Hadi bakalım bu videoyu yapıyoruz. Evet. Zamla birlikte. Yakında artık daha da arttıracağız bu videolara. Benzin zam mı olur, mazot zam mı olur. Yine her zaman belirlinde gündem videosu da karşınıza çıkacağız. 2022 çok garip bir yoldu değil mi artık? Evet. Çok garip bir yoldu. Neler ya. oldu Yani bence virüsün etkisi geçmedi 2022'de de. Farklı hastalıklar gördük. 2022'de virüs yokmuş gibi davranıyoruz. Evet. Korona yokmuş gibi davranıyoruz çünkü artık daha beteri var. Beyin yiyen amip geldi. Güney Kore'de 2 kişi öldü. Bu hastalık korona virüs gibi insana bulaşmıyor ama bataklık ya da PCR'lere girerseniz burun yollarından beyine geliyor ve beyninizi yiyor gibi bir şeymiş. Yani, belki de insanla insana bulaşıyordur. Korona için de en başında bu ya, kadar bulaşmamış. kolay bulaşmıyor dendi. Bak ama sonra... Ben bu bataklık Falan ben baktım ben onu dinledim kahvede o iş öyle değil şimdi o bulaşıyor senin haberin <gülüyor> yok ama umarım daha böyle sağlıklı bir yıl geçiririz diye düşünüyorum geçen 2022, yılda öyle 2023'ten umuyorduk 2023'ten bir tek umudum var ya 2022'de görebileceğimiz her şeyi gördük gibi düşünüyorum bir kere zamların maksimumunu gördük bence Ak akaryakıt fiyatları bir ara uçtu sen de evet. biliyorsun motorlar evet, için yazık... şu an ne durumda bilmiyorum Hatta... eski motorum diyeceğim evet, artık, artık kullanmıyorum çünkü kazakistan'da insanlar ayaklandı <gülüyor> olaylar çıktı ama türkiye'de hepimiz bu durumu kabullendik neden bilmiyorum Aradan Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Evet. Savaş başladı ya bu yıl. Üçüncü savaş Dünya Savaşı mı geliyor acaba dedik? Ve hala devam ediyor savaş. İşte ülkeler yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulayınca para kaybediyoruz deyip yaptırımdan vazgeçtiler. Ve bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Evet. Ukrayna Savaşı'nda bir anda bizim fiyatlar arttı. Neden olduysa biz de anlamadık. Savaş olduğu için? O dönemde Rusya'dan da bir ürün satın aldığımız için fiyatların artışının sebebi o olabilir. İşte kameraman arkadaşımız Fatih, yeni arkadaşımız bize Yardımcı oldu. Fatih. Konuda. Beni ilgilendiren bir konuya gelelim. Eski Japonya Başbakanı öldürüldü. <gülüyor> <gülüyor> Yastayız hemen buradan Japon iş adamı Sakura'ya sesleniyorlar. <gülüyor> Yine bir kez daha anmış olalım. Şimdi de AB'e öldürüldü. Suikasta hı hı. yani o kadar güvenli bir ülkede eski başbakanın korumasız rahat rahat gezdiği bir ülkede çat öldürüldü yani. Bir de onlar böyle hep metroya biniyorlar millet oluştu. İşte tam şey gibi Keanu Reeves var ya onun gibi sürekli böyle metroda yaşlı kadınlara yer veren bir adamdı yani kendisi. Nasıl şaka metroya biniyor. Peki sence çok alakasız Keanu Reeves mesela hep böyle yaşlı teyzelere yol veriyor ya. Kamera çekmediğinde de öyle yapıyor mu? Düşünsen kamera çekmediğinde ya. yaka paça kaldırıyor kadını böyle. Saklan yol ver. <gülüyor> Topallamaya başlıyor öyle bir anda. Bence Keanu öyle bir adam değil. Ben şahsen tanımıyorum ama bence öyle bir adam. Ama şey böyle hani. Kadınlarla falan eşi harici bir kadınla fotoğraf çekerken fark etmişsindir eliyle değmiyor böyle eli havada falan O kadar efendi birisi Çok düşünceli bir adam. çok evet, Buradan yok. da kendisi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Caday bayramı dönemi geldi yine Güney Kore'de bir facia yaşandı izdiham yaşandı bir sürü insan öldü Çok evet. korkunç bölüm şekli değil mi Alperen? Genellikle hep böyle şey diyorlar ya hani Japonya ya da Asya ülkelerinde hep insanların medeniyetinden bahsediyorlarken hmm. bu izahımın olması bana Hı çok mi? garip geldi. Evet. En son mesela e, Dünya Kupası'nda hatırlıyorsundur yani bir maç sonunda tribünleri soyma kabinini falan temizlemiş Japon futbolcular. Hmm. Hani bu kadar düzenli tertipli ve medeni insanlar evet, bir izahımda nasıl ediyorum. bu kadar Japonya şey? Japonya ve Güney Kore yani. ya onlar da Asyalı ama şey olmaz mı? O, medeniyet o zaman Türkiye ve Yunanistan mi? gibi oluyor. Evet medeniyiz ikimiz <gülüyor> <gülüyor> de. yaşandı. Bir sürü insan öldü. Evet. Bir sokakta sıkışıp kaldılar. Bunun sebebinden biri koronavirüsün artık yokmuş gibi davranmamız. Her yerin açılması ve birdenbire izahım oluşması. Çin de şu an kapılarını açmaya başladı. Yani evet. yavaş yavaş. Japonya da kapılarını açtı. Yani bu yıl koronavirüsün etkilerini artık sildik gibi bir yıl oldu. Yokmuş o, gibi davranıyoruz. Yokmuş gibi davranırız ne yazık ki. Ama buradan da o izahımda öyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan rahmet. Ve bir dakikalık saygı duruşu. <gülüyor> en çok neler aratılmış ben buna baktım. Neler Türkiye'de bıraktım. sence en çok ne aratılmış bu yıl? Dolar. Dolar TL, Türkiye'de evet. en çok bu aratılmış. İkinci olarak Bayram Benzi. Pantili kaç gün hmm. bu aratılmış. Bu yıl en çok aratılan konulardan birisi de Bergen film olmuş, sen hmm. de, izledin mi? İzlemedim çünkü o biliyorsunuz Aile ve Müslüm'ün yapımcısı var. Buradan da kendisine selam gönderiyorum. Sürekli böyle nerede prim varsa onun filmini çekiyor ve bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Örneğin mesela bir tane sanatçı ölüyor, Murat Görebakan ölüyor, hop onun filmini yapalım. Ama Bergen de onlardan biriydi. Evet. Son aratılan en çok keyword konumuz Kedi. Kedi. Kedi aratılmış bu yıl çok. Kayıp Çünkü galiba kediler. insanlar o kadar yalnız o kadar mutsuz ki kedi sahibi olmak istemişler. Ben böyle tanıdım. Veya kedi videoları da izlemek öyle kedi bir şey de olabilir. veriyor. Bu yıl en önemli noktalardan biri de Elon Musk nihayet Twitter'ı satın aldı. Evet. Alacak mı almayacak mı alacak mı almayacak mı nihayet satın aldı ve Twitter bildiğin battı. Çok kötü bir durumda. Şu an CEO'luktan vazgeçti. Yerine yeni bir CEO arıyor. Aslında tam olarak vazgeçte değil, anket açtı bildiğiniz üzere. Evet, düşünüyormuş ben, başkası CEO evet. atamayı ve anket açtı. Sizce CEO'luğu bırakayım mı? Evet, hayır falan anket açtı ve %65 evet dedi. Ama çok kötü bir noktaya geldi gerçekten Twitter pek beklediği gibi ya Aslında Elon Musk'ın satın almak istediği şey o Twitter'ın algoritmasıydı. Onun üzerinden gerçekten çok iyi şeyler yapabileceğini düşündüğünden muhtemelen oldu bu. Ondan sonra tabii sahte hesapların kaldırılmasıyla ilgili çok iyi adımlar atacağını söylemişti ama bence en büyük fiyasko o tikin satılmasıydı. Çünkü şöyle bir durum oldu. Mavitik e, belirli bir ücret karşılığında bir aylık, iki aylık, işte kaç ay verirseniz kullanıcılara satılıyordu. Ayrıca iOS kullanıcılarına daha pahalıya satılıyordu. <gülüyor> evet. İlk pakette ama ikisi de aynı fiyat. Hem Android hem iOS aynıydı. Şöyle bir durum oldu. Örneğin bir tane marka vereyim işte. Mesela Casper olsun. Ama biraz daha küçük bir markadan bahsediyorum. Mesela adam şöyle bir şey yapıyor. X bir insan gidiyor o ya da söyleyeceğimiz markanın aynısını sanki o markaymış gibi taklit ederek, profil fotoğraf koyarak mavi tic evet. e, isteğinde bulunuyor. Yeni profil açıyor, mavi tik isteği, evet. parayı ödüyor ve satın alıyor yani. Hatta bir tane e, diyabet hastaları için e, ilaç üreten bir evet, firma, evet. şeker ilaçların bundan sonra ücretsiz olacağını evet. yazmış, tweet attı ama tabii ki de sahte. Yani parayla mavi tik satın almış bir hesaptı. Evet. Sonra ne oldu? O şirketin hisseleri %10'dan fazla değer kaybetti. Evet, evet. Yani aslında Elon Musk'ın her zaman e, ifade özgürlüğünü savunması, bir şeyleri değiştiriyor olması fikir güzel ama uygulamaya geldiğinde çok başarılı olamamış gibi görünüyor. Evet. Yani bu yıl çok konuşulan konulardan biri de Elon Musk oldu. Evet, bir Musk... kripto para önerileriyle, attığı tweetlerle, bir Twitter satın almayacağıyla bu Hı -hı. gündemden düşmedi gerçekten. Ki 2021'de de yine Dogecoin, ve ShibaCoin ile alakalı spekülatif tweetleriyle de zaten yine gündem olmuştu. Her yıl konuşulmayı başarıyor. Bakalım önümüzdeki yıl neyle karşımıza çıkacak? Ayrıca bir internet meme'i oldu ya. Elinde. Evet evet. İnternet kişiliği oldu yani gerçekten. Ve esas bomba, askeri ücret. Of en sevdiğim konuya geldik. Yine zam. Asgari ücret 6.5 oldu. Şimdi şu asgari ücret artıyor da her şeye yine zam geliyor. Aynen. Yani Biz bunu nasıl yapacağız? Hiç şey Hiçbir şey yapamayacağız. Hiçbir şey değişmedi. Asgari ücret 8.5 oldu ama biz hani bir alım gücünü genel olarak değerlendirebileceğimiz henüz bir e, fırsat bulamadık. Her çünkü bir görmedik, evet. Aynen 1 Ocak'tan sonra asıl zamlar gelecektir. Yani şu an Apple... Yeni iPhone modellerine zam yapmadı. Alım gücünü henüz mesela bu şekilde tartamayacağız. Hani 1 Ocak itibariyle Apple iPhone 14 serisi modelleri de yine zamlanacaktır. Dünya kupası. Of en sevdiğim. 22 Dünya kupası. Messi her zamanki gibi müthiş oynadı ve bence Dünya kupasını hak etti. Sen ne düşünüyorsun? Sen de hatta o akşam da maçtaydın. Evet. Katar'taydın. Katar'a gittin. Böyle Yeni üzüldüm. Yüce falan. Evet, üzüldüm. İstiyor muydu aslında? Aa, evet, Japonya yenilince bence hepimiz şok olduk. Çünkü Japonya maksimum bir yapar gösteriyordu. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Hani herkes hayplanmıştı. Hırvatistan'ın evet. ee, penaltılarda son dakikaya yenilince bir hayal kırıklığı oldu. Yönel e, kutlama postu. Şu anda kadar Instagram'da en çok like alan post Evet, evet. Yumurtayı geçti. 46 e milyon. Evet, evet. Okey, okey, evet doğru. O zaman asıl konuya geliyorum. Nusret. Tam onu diyecektim. Sen yaptığı hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok güzel reklam yaptı. Tamamen yanlış ve nefret edilisi bir şey ama çok güzel reklamını yaptı bence. Reklamın Başarılı. Reklamın iyisi kötüsü olur evet, olmaz mı? Olmaz. Çok büyük bir kitle de kaybetti. Hani kanserinin sureti kampanyası falan başlatıldı. Hiçbir şey olmaz ona. Bir de işte olaydan sonra Instagramına Messi sanki hani Eftir Nusret'in restoranına gelmiş gibi paylaşım yaptı. Eski falan. videoyu paylaşıyor. Yani gururumuz global gururumuz Nusret ve Tarkan'ken hani hoş olmadı. Yok yok bence reklamın iyisi kötüsü olması hiçbir şey olmaz ona. Bir de şöyle bir olay var. Ülkemiz için de çok önemli bir durum. Doğalgaz bulduk biz. Karadeniz açıklarında. <gülüyor> ne değişti? Ee, doğalgazımız %100 zamlandı geçtiğimiz yıla göre. Yani eğer geçen sene 1000 lira ödüyorsanız bu yıl bir 2000 lira ödersiniz. O yüzden yani bulmamız güzel. Umarız değerlendirebiliriz. Güzel. Sonuçta doğalgazımız var artık diyebiliyoruz. Ama daha fazla fiyat ödesek de bizim doğalgazımız be. Yani yerli malı, yurdum malı. Evet. Umarım 2023 daha güzel bir yıl olarak. Daha pahalı ben olsun, yerli olsun. Ben istemiyorum. Hiçbir şeye zam gelmesini istemiyorum. Stabil bir yıl olsun istiyorum. Starbucks fiyatları arttı özellikle senin. Starbucks fiyatları cidden de. <gülüyor> Starbucks gerçekten bu yıl iki kere zam yaptı. Yıl başında bir daha zam yapacaklar. Yani bir latte 40 TL arkadaşlar ya. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Fiyatı hiç şu bilmiyorum. Yıllık kahveleri 40 TL, bazı şubelerde 46 TL. Ben en ucuz kahve içiyorum genellikle. Mesela bakıyorum orada fiyat tablosuna. <gülüyor> genellikle filtre kahve oluyor. Filtre kahvenin en küçüğü en ucuzu. Süt eklettirirseniz pahalı oluyor. Buna dikkat edin. Özelde ne benim yulaf sütü, badem sütü içeceğim. Yani evet sütü, evet. Mesela şey yumuşak de. falan diye bir kelime, bir cümle kurarsa Az o daha. muhtemelen yumuşak içim demek istiyordur. Evet. O iksadan para. Onlara Kesinlikle hiç girmeyin. Işinmeyin. O yüzden en ucuz filtre kahve 37 lira şu an ama tabii ki de muhtemelen 3-4 haftaya 50 lira olur. Sör Survivor yeni kadrosu açıklandı. Gerçekten. Evet. Kim geliyor? Tüm influencerlar var. Harbi mi? Alperen de, Halil İbrahim Göker, <gülüyor> Elanur. Elanur mu? Evet. Tatlı mı, cringe mi? Evet, evet. Kürşat Cuan, Buse Plan. Duygu Bir de Çabi. Çabi mi? Evet. Ben izlerim. İzlenir Aga. Ooo ben izlemem Aga. Yine Güney Kore'de artık şişme bebek satışı tekrar legalleşti. Evet iyisiyle kötüsüyle bir yılın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel bir yıl olur. Hem sağlık hem ülkemiz. Umarım iyi şeyler konuşuruz evet, bu evet. videolarda. De bizi desteklemeyi unutmayın. Ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.